Bu videoyu izlediğinizde internetten Excel çalışma sayfanıza hisse senetlerini, viyop verilerini vadelerine göre, kripto para güncel fiyatlarını, yatırım fonlarının fiyatlarını, dövizlerin anlık fiyatlarını, mta'ların anlık fiyatlarını çekmeyi öğrenmiş olacaksınız. Şimdi başlayalım. Borsa takip programımıza ek olarak internetten çekebileceğimiz ne varsa ihtiyacımız olan onları bu videoda çekelim. Bunun için Excel'in Power Query eklentisini kullanacağız. Office 2010 sürümlerinden sonra bu eklenti destekleniyor diye biliyorum. Dosya bölümünden hesap deyip Office kaç kullandığınızı bu kısımdan bakabilirsiniz. Daha sonra da eklenti indirirken şuna ihtiyaç olacak. Excel hakkında tıklayın. Şu kısımda yazan Excel'iniz kaç bitse ona göre eklentiyi indirin. Eklentiyi açıklamalar kısmına bırakacağım ben. Yani aşağı yukarı piyasadaki tüm ofislerde çalışan bir eklenti. Microsoft'un eklentisi Power Query. Bu Microsoft'un indireceğiniz Eklentinin sayfası bu kısımda indir deyip hangi sürümünü kullanıyorsanız ofisin ona uygun seçin. Benimki 64 bitti ben bunu seçtim bu şekilde kurdu. Eklenti eklendikten sonra şu şekilde yukarıdaki sekmelere power query kısmı geliyor. Şimdi başlayalım. Webden çekilen kısmına geliyorum. İnternetten çekeceğim verilerin hepsinin internet adresleri, api adresleri açıklamalar kısmında olacak. Geliyorum abi rücresine tıklıyorum. Webten diyorum. Bu şekilde bir ekran açılıyor. Buraya da geliyorum. Bunların hepsi açıklamalar kısmında mevcut. Devam edelim. Önce Borsa İstanbul verilerini çekelim. İş yatırım adresinden çekiyorum bunları. Sebebi şu. Excel e aktar kısmı var burada. Yani burada bir tablo var. Hani site dizayn edilirken tabloyu düşünerek yapmışlar. Excel'e geldim. Kopyaladığım adresi Ctrl V yaptım. Bu kısma yapıştırdım. Tamam dedim. Bu kısım biraz bekletiyor. Evet. Gezgin açılıyor. Buradan görüntüleme seçeneklerinden Table 0, Table 1 Tablo 0 tablo 1 alacağınız verileri bu kısımdan seçebilirsiniz biz tablo 2 burada hisse senetlerini görüyoruz düzenle diyelim tablo 2 seçtikten sonra bana lazım olan şey neyse şu kısımları siliyorum hepsini seçiyorum kontrole basarak delete yapıyorum ve sadece hissenin adıyla son fiyat geliyor hissenin adında alfabetik sıralamak istiyorum buradan filtreden artan düzende sırala diyorum evet şu anda sıralandı B bakayım ondalık sayı şeklinde tamam Nokta değil virgül var. Bu da tamam. Şu anda kullanabileceğim bir ölçüde. Kapat ve yüklenin altındaki oka tıklıyorum. Kapat ve hedefe yükle diyorum. Burada açılan pencerede var olan çalışma sayfası kısmını tıklıyorum. Ve yükle diyorum. Veriler tablo olarak bu kısma geldi. Hissededi. Gayet hoş bir tablo. Verileri anlık alabiliriz burada. Bu kısım tamam. Hissesenedini aldık. Bonus olsun, Viop'u da alalım buraya. D1 hücresine geldim, tıkladım, Power Query dedim, webten dedim, Viop adresinde kopyaladım, Viop verilerinin olduğu adresi geldim buraya yapıştırdım. Tamam dedim. Bu kısımda çok tablo var. Bunların içinden Viop verilerini seçeceğiz. Evet, Viop'un vadeleri hepsi geldi bu kısma. Düzenle diyorum. Bana sadece son fiyatı lazım. O yüzden diğerlerini siliyorum, delete yaptım. Kontratı da yine artan düzende sırala diyorum. Evet şu anda ihtiyacım olan tablo geldi. Kapat ve yüklenin altında kapat ve hedefe yükleyi tıklıyorum. Var olan çalışma sayfasında tıklıyorum. D1 hücresinden başlayarak tablo oluşacak. Tamam. Viyop veriler de geldi. İnternetten çektim. Bunlar güncel olarak gelecek. Tabi buradan şunu yapmamız gerekecek. Veri diyeceğiz. Bağlantılar diyeceğiz. Özellikler kısmına artık yenileme sıklığını tıklayıp 15 dakikada bir yenile. işte dakikada yenile falan. Bunları seçebilirsiniz. Ama ben şöyle yine her zaman yaptığım gibi dosyayı açarken verileri yenile demem benim için yeterli. Tablo 2 bunun da özelliklerini değiştireyim dosyayı açarken yenile diyeyim tamam şimdi ne kaldı bakalım. Binance'nin api adresi var api adresinden yine kopyalıyorum api adresini dikkat edin api adresini açmaya çalıştığımızda bu şekilde bir sayfa geliyor. Bu bir hata değil power query diyorum webden diyorum temel kısmına geliyorum kontrol ve ile api adresini yapıştırıyorum Tamam diyorum bu kısma dikkat edelim lütfen tabloya dönüştür diyorum bu kısımda dainki sayfalardan farklı olarak api adresi olduğu için tablo diyorum tabloya dönüştür diyorum Tamam diyorum bu şekilde gelen bir ekran olacak buradan da ikona tıklıyorum Tüm sütunları seçi kaldırıyorum sadece bana sembol ve son fiyat lazım burada eğer ki farklı şeyleri de görmek isterseniz hacimdir işte yüzde değişimlerdir bu kısımdan ekleyebilirsiniz ama ben sadece sembol ve son fiyat yeterli benim için onu tıklıyorum tamam diyorum ekran geldi. Buradan artan düzende sırala diyorum. Heh, burası önemli. Şimdi buradaki ifade metin şeklinde bir ifade. Bu kısma dikkat edelim. Sola yapışık çünkü. Oradan anlıyoruz. Bir de nokta var virgül yok. Bunları değiştirelim. Sütunu seçiyorum. sağlıyorum Şöyle sağ tıklıyorum. Değerleri değiştir diyorum. Bulunacak değer nokta. Şununla değiştir kısmına da virgül yapıyorum. Tamam dediğimde tüm noktalar virgülle değişiyor. Daha sonra da geliyorum. ABC kısmına ondalık sayı olarak işaretliyorum. İhtiyacım olan görünümü elde ettim. Buradan sıfırları kaldırabilirsiniz. Olmayan değerleri kaldırabilirsiniz. Bunlar işte sizin yapacağınız işlemler. Şuradan kolonun adını değiştirelim. Diyelim ki kolon satırına geldim. Kolon bir sembol yazan kısmı. sağ tıkladım. Yeniden adlandır dedim. Kripto para diyorum buraya. Tamam. Şurada tablonun adını değiştirelim. Kripto diyelim. Kapat ve yükle kısmında kapat ve hedefe yükle diyorum var olan çalışma sayfası diyorum burada direkt kapat ya da direkt yükle derseniz yeni bir sayfa açıp o kısma yükleyecek buraya dikkat edin var olan çalışma sayfası G1 uygun mu uygun tamam dedik yükledik başka neye ihtiyacımız olabilir Kırpto aldık yopa aldık hisse senedini aldık yatırım fonları ihtiyacımız olabilir bu yönde yatırımı olan arkadaşlar için bu yatırım fon adresini kullanıyorum Çünkü diğer bankalar sadece kendi portföylerini gösteriyor Bu biraz sıkıntı olabiliyor. Power Query'den webten diyorum Ctrl V yapıyorum yapıştırıyorum bu kısmı seçiyorum tablo sıfırı düzenle diyeyim acaba geri kalan fona izin vermiyor mu Evet veriyormuş tamam Onda sayı şeklinde kendisi zaten alfabetik olarak sıralamış yine de biz şunu alfabetik olarak bir daha sıralayalım kapat ve yükle diyelim Hedefe yükle diyelim. Var olan çalışma sayfası J1'e bunu yükle diyelim. Fonlar da geldi. Başka döviz fiyatlarına ihtiyacımız olabilir. Bunu da ekleyelim. Power Query diyorum. Web'den diyorum. Hemen bir Google'a döviz fiyatları yazalım. Döviz fiyatları. Şu adresten verileri daha düzgün çekebildiğimi gördüğüm için. Daha öncesinde denediğim için. Bu adresi kopyalıyorum şu anda. Geldim. Döviz.com'u kopyaladım. Yapıştırdım. Tamam dedim. Bu kısım bayağı kapsamlı. Aynı adres üzerinden çekebiliriz. Aynı tabloları şöyle yapalım. Para birimlerini düzenle diyorum. Kapat ve hedefe yükle diyorum. Şuraya sembolün adını değiştirelim. Yeniden adlandır diyorum. Döviz. Cinsi. Şu kısımlar lazım değil bana. O yüzden siliyorum. Kapat ve hedefe yükle diyorum. M1'e yüklesin. Yine aynı adresten altını falanla çekelim. Elimiz değmişken. Döviz çiftlerini forex için bu kısımdan da çekilebilir. MT4 P hücresini MT4 eklentiyi. Şunlar sileyim. Şuraya yeniden adlandır diyelim. Kapat ve hedefe yükle diyelim. Alfabetik sıralasın. Kapat ve hedefe yükle. Var olan çalışma sayfası yükle. mt da de yükledik. Şimdi bu kısmı unuttuk. Şimdi bir düzenleme yapalım. Hem de bu eklentiyi kullanmış olalım. MT4'e tıkladım. Tasarım bölümü tablo araçları açıldı sorgu dedim sorguyu düzenle dedim şimdi buradaki dolar işaretini kaldıracağım nasıl kaldırıyordum sağ tıklıyorum tabloyu değerleri değiştir kısmına tıklıyorum bulunacak dolar işareti alt geriye basarak klavyeden 4'e basıyorum ne ile değiştirsin boş bıraksın yani hiçbir şey yazmıyorum. tamam dediğimde bu kısım siliniyor tabi burada bir de nokta var Noktaları da değiştirelim değeri değiştir diyelim bulunacak değeri nokta şununla değiştir kısmına da hiçbir şey yazmıyorum tamam diyorum Evet gayet güzel oldu burayı bir de onu sayı kısmına çevirelim gayet güzel dişip durdu kapat ve yükle diyelim S kısmına da neyi ekleyelim altını ekleyelim Türk Lirası olarak yine Power Query diyorum webten diyorum Ctrl V ile yapıştırıyorum buradan seçimi yapıyorum düzenle diyorum yükle dersem yeni bir sayfa açıp yükleyecek o yüzden düzenle diyerek bu adımları yapıyorum saat tıklıyorum. Değerleri değiştir diyorum. Yine dolar işaretini boşlukla değiştirsin. Tamam. Noktayı da boşlukla değiştirsin. Değerleri değiştir diyelim. Bulunacak değer nokta. Hiçbir şey yazmamakla değiştirdi mi? Değiştirdi. ABC yazan kısmında da ondalık sayıyı seçiyorum. Tamam. Şu anda sayı değeri olarak geldi. Bunu bir de artan şeklinde sıralayalım gayet güzel gram altın on altın fiyatı on altın zaten bu tablodan aldığımız için dolarda karışmasın diye burada on saltını kaldırıyorum kapat ve yükle diyorum hedefe yükle diyorum sebebi yükleyeceğim yeni çalışma sayfası değil var olan çalışma sayfasında yüklesin kontrol şey yapıyorum kaydediyorum Tamam ihtiyacınız olan fonlar dahil tüm verilere bu kısımdan ulaşabilirsiniz Artık internetten istediğimiz verileri nasıl çekebileceğimizi iyice anlamış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.